Çin yuanı Amerikan dolarının yerini alacak. Amerikan doları artık rezerv para değil, yok olacak, mahvolacak. Güzel giriş değil mi? Böyle girişler YouTube'da çok beğeniliyor. Bir de buna bir kapak yapsaydım Amerika batıyor diye. Büyük bir keyifle izlerdiniz. Yüzlerce yeni takipçim olurdu. Ama maalesef realite bu değil. Ve biz gerçekleri konuşmak zorundayız. Ben bir ideolog değilim. Amerikanın da Allah belasını versin hepsinde ben ülkeme bakarım. Ama Amerikan doları rezerv para özelliğini kaybediyor. Kime? Çin yuanına? Hatta daha da İngiliz bir alternatif var. BRICS ülkeleri bir araya geliyorlar. Altın tabanlı yeni para yaratacaklar. Bu Amerikan doların canını okuyacak. Yani bunlar iddia ediliyor. Bunun üzerine teoriler yazılıyor. Binlerce insan bu tip videoları izliyor. Benim videolarımda Amerikan karşıtlığı bir şey varsa medyat bayılarak aşağı yorumlara geliyor. Ya arkadaşlar yapmayın etmeyin gerçekçi olalım. Amerikan doları da ben de gıcık oluyorum. Bir ülkenin sırf kağıdın üzerinde kendi resmini çizip bundan para kazanması fikrine deliriyorum. Amerika'nın en önemli ihraç malzemesinin dolar olmasına ben de sinir oluyorum. Amerika'nın zayıflamakta olan bir ülke olduğu konusunda ben de hemfikirim. Ama Amerikan dolarının öngörebilir bir süreçte rezerv para özelliğini kaybedeceğine hiç inanmıyorum. Eğer kaybedecekse de buradaki alternatif Yuan veya Brix ülkelerinin çıkarttığı bir para değil. Belki Bitcoin veya şu anda hayal eminim bir teknoloji. Ama bunu çok ekonomist şu anda pazarlıyor. Pazarlasınlar herkes ekmek kapısı, YouTube'da da like almak lazım vesaire. Ama daha önemlisi bundan dolayı sizi bazı yatırımlara teşvik etmeye çalışıyorlar. Gelin bunları bir konuşalım şimdi. Ve bir de benim perspektifimi dinleyin. Belki bazınız bana kızacak. Hayallerinizdeki kadar hızlı bir Amerika çöküşü olmadığını anlatacağım. Ama siz yine de beni dinleyin. Gerçekçi olmakta büyük fayda var. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle Amerikan dolarına bir alternatif para arayışı yeni bir şey değil ve gayet de haklıca bir arayış. Neden benim ülkemin ekonomisi Amerika'nın baslığı paraya bağlı olsun? Yüzde yüz haklı bir arayış. Ve bu arayışı son zamanlarda tetikleyen yeni olaylar var. En önemlisi tabi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusların zenginlerine ve ülkenin parası bir bölümüne Amerika'nın el koyması ve Rusya'yı SWIFT sisteminden yani uluslararası para ticaretinin yapılı sistemden atması. Yani onun dünyayla ilişkilerini kesmeye çalışması. Buna pek çok insan tepki gösterdi. O tepkin haklılığı ve haklı. Ayrıca tartışılabilir. Ama olayın çıkış yeri burası. Neden? Çünkü dedi ülkeler ya Amerikan canı isteyince bunu yapabiliyorsa iki gün sonra bize de yapar. Biz de bunu hazırlık yapalım. Alternatif paramız olsun. Aramızdaki ticareti en azından bununla yapalım. Son derece haklıca bir istek. Ve bu bağlamda da bir takım çabalar başladı. Üstelik Fransa gibi Avrupa ülkeleri bile bu içine girdiler. Yuan'dan belli ticaretleri yapıyorlar. Belli ülkeler arasındaki petrol ticaretinde artık Amerikan dolarına Yuan kullanılıyor vesaire. Yani bunları görüyoruz. Ve bunlar normal ve iyi olması da gerekir bence. Ama Yuan Amerikan dolarının yerine alacak veya BRICS Amerikan Dolarını yeni alacak diyorsanız orada bir durmanız lazım. Orada bazı realiteleri bir göreceğiz. Gelin size birkaç tane enteresan rakam ve veri vereyim. Bir kere ilk rakip diye düşünen Yuan'a bakmakta fayda var. Yuan, Çin ekonomisinin parası ve Çin ekonomisi son derece kapalı bir ekonomi. Detaylı bilgiler alamadığımız, veriler alamadığımız bir ekonomi. Ve Çin yuanı aslında temelde convertible'ir. Yani dönüştürülebilir bir para değil. Çünkü Çin hükümeti değerine karar veriyor. Neye göre karar verdiğini de bilmiyoruz. Yani diyebilirsiniz ki hocam burada da FED var Allah'ım belası ama FED en azından neyi, neden yap çıkıp anlatmak zorunda kalıyor. Kendimize göre birtakım sebepler bulabiliyoruz. Bunası tamamen kapalı bir sistem. Ve bundan dolayı zaten Çin'in dünya ekonomisindeki payıyla kıyaslanmayacak kadar zayıf bir parası var. Dünyada para olarak işlem görme açısından. İki tane rakam vereyim mesela. Dünyadaki bütün para rezervlerinin sadece %2.75'i Çin Yuan'ı. Smith transferlerinde yani uluslararası para transferlerinde Çin Yuan'ı %3'e ulaşabilmiş pay olarak en yüksek. Şu sıralar %2.2'ye düşmüş durumda. Yani Çin yuan'ının şu anda dünyada bir geçerliği yok. Öte yandan zaten Çinlilerin de Amerikan dolarını terk ettiği yok. Mesela Çin'deki pek çok altyapı projesini finanse eden The Asian Infrastructure Investment Bank, Dünya Bankası ile beraber çalışıyor, Amerikan doları bazında çalışıyor, İngiltere, Almanya, Avustralya ve İsrail gibi Amerikan doları sistemi içinde çalışan ülkelerle işbirliğine tam gaz devam ediyor. Çin'in ünlü projesi Yol ve Kuşak, 65'in üzerinde ülkeyi birbirine bağlayacak olan, içinde aynı zamanda tren yolları vesaire de olan dev proje. Oradaki ana para ne biliyor musunuz? Dolar. Amerikan doları. Çünkü bu projeye katılan ülkeler Çin yuvanını kabul etmediler. Dolarla bu iş yapmak istediler. Çünkü dolar dünyada konvertibilitesi en yüksek para hala. Bir başka enteresan yanılgı da petrodolar meselesi. Diyelim ki Suudi Arabistan hakikaten petrodolardan vazgeçti ve petro yuvanına döndü. Petro doların yıllık işlem hacmi 3,5 trilyon dolar. Yani yılda 3,5 trilyon dolarlık Petrol alınıp satılıyor. Dünyadaki bütün küresel mal ticaretine baktığımızda ise 32 trilyon dolarlık bir işlem var. Diyelim ki bu da Çin'e geçti. Çünkü Çin çok büyük bir üretici ülke ya ve de bir gerçeklik payı da var. Çin dünyada en çok ülkeyle en büyük işlem harcımına sahip bir ülke. Ve dedik ki o ülkelerde tamamı dedik ki biz Yuan'la işlem yapmayı kabul ediyoruz. Bu Amerika büyük bir darbe olur muydu? Olurdu. Ama dahası var. Dünyadaki para transferlerinin çok büyük bölümü ürünler için yapılmıyor para ticaretinin kendisi yapılıyor. Yani ülkeler birbirlerine para alıp satıyorlar. Dünyadaki bütün ürün ve hizmetler için yapılan para transferlerinin büyüklüğü 35 trilyon dolarken, günde yapılan parasal işlemlerin büyüklüğü 7,5 trilyon dolar ve bu da Amerikan dolarının payı %88. 10 yıl önce de %90'dı. %2'lik kayıp var sadece. Peki Çin'in en büyük ihracat pazarı ne? Tahmin ettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri. 582 milyar dolar ihracatı buraya yapıyor. İkinci en büyük ticaret merkezi Hong Kong. Biliyorsunuz aslında o da bir Çin uzantı Ortası. Oradan yine Amerika gibi, Japonya gibi yerlere gidiyor ürünler. Buradaki ihracat 297 milyar dolar. Sonra Japonya 172 milyar dolar. Güney Kore 162 milyar dolar. Vietnam 147 milyar dolar. Brixt'lerden bir tanesi var burada. Hindistan o 118,5 milyar dolar. Rusya'yı saymıyorum bile çünkü Rusya'nın zaten toplam ekonomisi 1 trilyon dolar civarında. Çin, Amerikan dolarını yok edecek Yuan ile ve onlara ihracat yapmaya da edecek öyle mi? Vallahi süper zekice. Peki Çin kazandığı parayı nereye yatırıyor? Altına yatırıyor. Evet altına yatırıyor bir miktar. Ama daha fazlasını Amerikan dolarına yatırıyor aslında. Bugün baktığımızda Çin'in Amerikan devletinin borç kağıtlarına yatırdığı para 1 trilyon dolara yakın. Bu biraz azaldı mı azaldı? Bir zamanlar 1.3 trilyon dolar civarındaymış. Ama bu azalmanın etkisinde sadece Çin'in Amerika'dan vazgeçmesi yok. Çin'in eskisi kadar para kazanamaması da var. Çünkü biliyorsunuz Amerika üretimi bir bölümünü ülkesine çekiyor. Bir bölümde de Vietnam gibi Hindistan gibi alternatif ülkelere doğru kaydırıyor. Amerikan ekonomisiyle ilgili eleştirecek çok konu var. Ben de burada onu hep eleştirenlerden bir tanesiyim. Mesela bankalar sıkıntısından çok bahsettim. Ama bu sorun Çin'de de oldu. Çin'de bu sorun nasıl çözüldü biliyor musunuz? Mevduat sahiplerinin üzerine devletin organize ettiği mafya salındı sussunlar diye. Lütfen Çin'in şeffaf olmayan kapalı sisteminin yuanının her türlü sıkıntısına rağmen oldukça şeffaf olan sistematikleri, işleyişleri belli olan Amerikan dolarını yerine alacağına inanmayın. Zaten Çinliler kendilerine inanmıyorlar. Burada rakam vereyim ama başka pek çok araştırma Çin zenginlerinin de paralarını dolara çevirip yurt dışına çıkardığını bize gösteriyor. Toparlamam gerekirse evet Çin iyi oynuyor oyunu ve Çin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne göre çok daha organize gözüküyor. Ama rakam farkları muazzam ve Çin'in sistemi dünyaya en güven veren sistem hala değil. Bu yüzden yuvanın Amerikan dolarının yerini alması rezerv para olarak en azından öngörülebilir gelecekte tamamen imkansız. Peki gelelim bir de şu BRICS ülkelerinin bir araya gelip altın tabanlı bir para çıkartması hikayesine. altının fiyatının çok yükseleceğini iddia edenlerin hep ortaya attığı mesele bu. Bu gerçekçi olabilir mi? BRICS dediğiniz şeyin içerisinde Çin'i bir kenara bıraktığınızda geriye kalan ekonomiler oldukça küçük ekonomiler aslında. Brezilya, Rusya ve Hindistan ekonomileri 1 trilyon dolar üzerinde biraz ekonomiler. Amerika'nın ekonomisi 25 trilyon dolar. 25 kat fark var. Güney Afrika var orada. Güney Afrika'nın ekonomik büyüklüğü Amerika'nın 55'te biri. Şu anda sudanı veremiyor ülke. Bunların bir yere gelmesi demek aslında temelde Çin'in buranın kontuğunu ele alması demek. Çin'le ilgili sorunları biraz önce bahsetmiştim. Şimdi o Çin'in bir getirdiği bu topluluk beraber kararlar alacaklar ve ortak bir para birimine sahip olacaklar. Bundan önce böyle büyük bir deneme yapıldı biliyorsun. Euro. Ve Euro son derece gelişmiş ekonomilere, sistemlere, süreçlere sahip ve arkasında Avrupa Birliği gibi bir de siyasi yapı olmasına rağmen müthiş zor bir proje oldu. Pek çok ülkenin canı yandı bu konuda. İngilizler bu Euro meselesine hiç katılmak istemediler. Bütün bu Euro meselesinin en çok ekmeğini yiyen ülkelerden bir tanesi Almanya oldu. Yunanistan bir ara sistemden kesildi. Hatırlayın ne kadar zor oldu. Ve bunlar gelişmiş demokrasileri olan, bir takım süreçleri olan ülkeler en azından. Şimdi beş benzemez bir yere geliyorlar. Beşi de son derece ilginç diyelim yönetim yapılarına sahipler ve ortak bir para çıkaracaklar ve işbirliği yapacaklar. yaptılar. Üstelik bu ülkelerden iki tanesi birbirine tarihi düşman Çin ve Hindistan, Ruslar ve Çinler de geçmişte az birbirini öldürmediler. Bunlar bir yere gelecekler, ortak bir paraları olacak, o paranın altınlarını belli bir hazine saklayacaklar ve bu para Amerikan Doları'ndan güçlü olacak. Ah ne diyeyim ki ben. Ya keşke olsa alternatifler her zaman... ...zaman iyidir ve bu alternatiflerin bir miktar pay alacağına inanıyorum. Ama Amerikan doları rezerv para özelliğini kaybedecek meselesini lütfen şimdilik en azından bir geçin. Şöyle bir 5-10 yıl, 15 yıl geçin. Ne zaman ki Amerika Birleşik Devletlerinden daha şeffaf, daha fazla derinliği olan, daha fazla finansal enstrümanı olan... ...bütün eleştirecek yönlerine rağmen daha fazla demokrasisi, hukuku olan bir sistem çıkar... ...o ülkenin parası yeni fiyat para olabilir. Altın tabanlı para meselesinin neden olamayacağını da ileride başka bir videoda anlatırım. Öte yandan... Amerika Birleşik Devletleri zayıflamaya devam edecek mi? Evet devam edecek. Ve buradan ülkeler kendilerine bazı paylar kapacaklar mı? Kapacaklar. Ve bu yüzden için çok da iyi bir şey olacak. Ama bu benim üzerinde kısa orta vadede yatırım sadesi üreteceğim. Bunu anlatan ekonomistlerin gidip yatır dediği şey para yatıracağım bir alan değil. Kimse kusura bakmasın. Evet. Biraz uzun bir video oldu biliyorum. Biraz da kavramsal kalmış olabilir ama işin temeli böyle. Ama lütfen bana böyle bir Amerikancı falan yapmasını yapıştır beni değilim kardeşim. Allah hepsinin belasını versin. Ama gerçekçi olmak zorundayız. Ve bir yatırımcı olarak parasının sorumluluğuna sahip çıkması gereken bir insan olarak tüm bu komple teorisinin şarlatanlarının anlattıklarına biraz daha mesafeli bakmalıyız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Soru ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum.